Merhaba seyirciler, Business Channel Türk ekranlarına hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi bu salıda sizlerle birlikteyim. Bu haftaki konuğumu size tanıtmadan önce çok güzel bir konuya değineceğiz bugün. Hemen aile konusunu bugün masaya yatırıyoruz. Ve bizimle birlikte olan Sosyolog Sayın Sevinç Bakan Kılıç. Kendisine hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Sevinç Hanım hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum kırmadığınız geldiğiniz için. Çok kısa tanıyabilir miyiz? Ee, sosyologum hı -hı. Sevinç Bakan Kılıç. Ee, evli iki çocuk annesiyim. Allah başlasın. Ee, sosyoloji alanında sosyolog olarak çalışmalarım devam ediyor. Hı -hı. Aynı zamanda öğretmenim. Hı hı. Ne güzel. Ve e, yine öğrenciliğim devam ediyor. Rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta. Rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta. Şimdi Sevinç Hanım e, biraz e, içeride sizinle konuşma fırsatımız evet. oldu ve e, çok güzel bir konuyu e, bugün sizinle konuşmak istedik. Hı -hı. E, aileyi konuşacağız. Hı -hı. İlk önce bir aile tanımından isterseniz bir başlayalım. Evet. evet. Biz Aile tanımı nedir? Nedir aile? Evet aile e, anne baba Hı -hı. ve çocuklardan oluşan. Toplumun en küçük topluluğudur. Hı hı. Bu şekilde olan aileye biz çekirdek aile diyoruz. Hı hı. Bunun yanında aile büyüklerinin de olduğu hı hı. dede, büyük anne, hala, teyze, amca, dayı veya kuzenlerden oluşan aile tipi ise geniş aile olarak adlandırılıyor. Hı hı. Ee, bu şekilde tanımlayabiliriz aile. Şimdi e, günümüze göre hı hı. geniş aile mi çekirdek evet. aile mi makbuldür? Evet. Ee, günümüzde çekirdek aileye doğru bir e, hızlı geçiş söz konusu. Hı hı. Çünkü e, çekirdek ailede hareket daha hızlı olabiliyor. Hı hı. Şu an insanların işlerinden dolayı hı hı. çeşitli farklı yerlerde bulunmaları gerekebiliyor. Hı hı. E, çekirdek aileye doğru e, hızlı bir geçiş söz konusu diyebilirim. O zaman olması gerekene gidiyoruz doğru mu? Yani şu anda olması gereken. Olması gerekiyor. Evet yani e, hı hı. durum. Yaşanan çağa göre, topluma göre değerlendirildiği için evet şu anda çekirdek aileye doğru geçiş güzel devam ediyor. Peki şimdi Sevinç Hanım bu dönem zaten hepimizin malumu aile içerisindeki bazı kargaşalar yaşanıyor. Evet. Herkeste olduğu gibi bir takım anlaşmazlıklar, evet. tartışmalar. Şimdi bunun başlıca nedeni Ailedeki iletişimsizlik mi? Evet. Biz iletişimi mi kuramıyoruz? Evet, İletişimi bilmiyoruz. Bilmiyoruz diye. iletişim kurmayı evet, değil sağlıklı mi? Sağlıklı iletişim kurmayı bilmiyoruz. Öncelikle aile toplum içinde insanların ihtiyaçlarını meşru bir şekilde karşılamasını sağlayan kurumdur. Bu cinsellik, yeme içme, barınma gibi temel ihtiyaçlar olduğu gibi bunun yanında sosyalleşme, birlikte olma gibi sosyal ihtiyaçlar, psikolojik olarak da sevgi ve şefkat ihtiyacımız da ailede karşılanıyor. Şimdi böyle önemli bir kurum, zaten ailenin biliyorsunuz zarar görmesi, toplumun zarar görmesi eşittir. Böyle bir kurumda iletişim çok çok önemli. Fakat iletişimi üzgünüm ki, bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz Ve çaba yani. sarf etmiyoruz. Aslında iletişim Hı -hı. düzelirse, Hı -hı. insanlar e, birbirlerini anlamak için çaba sarf ederse, çoğu sorunda e, ben inanıyorum ki çok kolay bir şekilde, çok kolay bir şekilde çözüm, çözüm bulacak. Çünkü bu evet. karşılıklı aslında birbirlerine saygı duymak, evet. e, konuşmak evet. ama evet. aynı zamanda dinlemeyi de bilebilmek. Evet, evet. anlamaya çünkü, çalışmak. Anlamaya çalışmak. Evet. Çünkü biz çok dinlemeyi bilmiyoruz sanırım.